Arkadaşlar merhaba, iddia tahminat kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 5 tane maç hazırladım. 5 tane maçın analizini yapacağız. Beraber tabi kupa maçları olduğu için pek fazla güven vermiyor. Kupa maçlarının güven vermediğini ifade etmek istiyorum. Yani maçlar güven vermiyor anlamında kullanmadım. Ya biliyorsunuz bu maçları biraz sıkıntılı. <gülüyor> o yüzden biraz temkinli olmakta yarar var. Vereceğim maçlar arasında iki maç seçip e, kombinleyebilirsiniz arkadaşlar bu maçları. Sizin de aklınıza yattığı takdirde. Yani siz de bir gözden geçirin. Aklınıza yatarsa değerlendirin. Aklınıza yatmıyorsa hiçbir şekilde... Değerlendirmeyin arkadaşlar. İlk maçımız Fransa Kupası arkadaşlar. Bu oran biraz e, yüksek geldi bana. <gülüyor> Yalnız ben e, bülteni aldım. Fransa Kupası saat 19'da başlayacak. Nimes Nice maçı. 3.30-3.10 1.65 1.65. Evet maçımız karşılıklı gol var ve üste gidecek taraf bahsinden uzak durun. Bu maçla ilgili 1.55'ten karşılıklı gol var da alabilirsiniz arkadaşlar. 2.5 buçuk üstünü de değerlendirebilirsiniz bu maçın. Hani gol ve goller bekliyorum bu maçta kupa maçı olmasına rağmen. Böyle bir oran ilk defa Fransa Ligi'ne açılıyor. Ya ben de şaşırdım ama aldım. Yani Bülten'e aldım bu maçı. Aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz bu maçı. Yani 1.55 gibi güzel bir oranı var. İkinci maçımız arkadaşlar. Yine Danimarka Kupası'nda. Freymad Amagd. Son maçı 3.33 11.65 Yine aynı oran açılmış. Şurada görüyorsunuz 3.33 11.65. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yine karşılıklı gol var ve üst olacak bir maç. Tabii ki biz üstü aldık arkadaşlar. İki maçında üstünü aldı, üstünü kullandık. Tahminlerimizde 155 orandan sizlerde değerlendirebilirsiniz. Ama dileyen karşılıklı gol varını alır. Bu maçın karşılıklı gol var oranı 150. Üçüncü maçımız Türkiye Kupasından arkadaşlar saat 20:45'te başlayacak Galatasaray-Alanyaspor maçı oranına bir göz atalım. Şu an oranlar biraz yükseldi ama akşama biraz daha düşeceğini umuyorum. 1.75 3.20 3. 1.75 3.20 3. 23. Evet, burada karşılıklı gol varı gösteriyor arkadaşlar. Tabi ben farklı bir e, tercih aldım bu maçla ilgili. Sistemiz biraz geç açılıyor. 173 25 3 173 25 3 10. Evet arkadaşlar sistemizde. oranına baktık. 1.70 25 3.10 maçımız üst yine karşılıklı gol var ama ben bu maça farklı bir tahmin aldım. Ev sahibinin 1.5 üstünü aldım arkadaşlar. Ev sahibinin 1.5 üst oranı 1.70 oran ya Dileyen Galatasaray galibiyetini de alabilir. Yani bugün bu maça güveniyorum ama kupon maçı olduğu için biraz risk taşıyor işin açıkçası. Yalnız ben kuponlarımda ev sahibinin 2 gol atarını aldım. Siz de benim gibi düşünüyorsanız kuponunuzda değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız Almanya Bölgesel Lig Batı'dan Bonner ve Brück maçı saat 21.30'da başlayacak arkadaşlar maç 2.15-3.2.30 2 Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç Karşılıklı gol var oranı 1.40 üst oranı 1.45 Hangisi sizin aklınıza yatıyorsa onu değerlendirebilirsiniz. Bizim tercihimiz üstten yana. Ben üstü kullandım. Tabi dileyen bunun karşılıklı gol varını da alabilir. Aralarındaki maçları kontrol ettiğimiz zaman arkadaşlar. Zaten geneli karşılıklı gol var ve üst bitmiş. Açılan oran da onu gösteriyor. Yani bu maçın karşılıklı gol var ve üste gideceği yönünde. İlk yarıma sonucunu da alabilirsiniz. Buralardan e, seçebilirsiniz arkadaşlar yaptığımız tahminlere göre. Ve son maçımız İsviçre Süper Ligi'nden Young Boys Lausanne maçı. açılan oran 1.25 3.95 2.25 1.25 3.95.25 Evet arkadaşlar yine maçımız üst ve maç sonu 1 şurada görüyorsunuz. Birden bir alabilirsiniz bu maçı. Bir ve iki buçuk üstünü alabilirsiniz bu maçın. Karşılıklı gol var oranı bir atmış ama risk etmeye değmez. Biraz riskli. Yani gelmeyecek diye bir şey yok. Ama risk almak istiyorum. Bir değerlendirmek istiyorum diyorsanız, karşılıklı gol varını da alabilirsiniz bu maçın. Ama Young Boys'un bugün kazanıp Yoluna devam etmesini bekliyorum. 1 ve 2.5 üst oranı 1.62 1 ve 1.5 üst oranı 1.40 Hangi sizin aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Biz üstü aldık arkadaşlar bu maçta da 1.35 orandan Son zamanlarda alınan sonuçları hepiniz görüyorsunuz. Ya büyük takımların özellikle büyük takımların almış olduğu sonuçlar var. Bu yüzden ben e, daha düşük takım, liglere, daha düşük takımlara yöneldim arkadaşlar. Bu yüzden büyük maçlarda büyük şeyler dönüyor, büyük pistikler dönüyor. <gülüyor> Bir de arkadaşlar ben her gün e, video yayınlamıyorum, yayınlayamıyorum. Yani güvenmediğim maç olduğu zaman yayınlayamıyorum. Bülten olduğu sürece maç video yayınımız olacak. Takipte kalın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada aramıza katılan yeni arkadaşlara da hoş geldiniz diyoruz. İnşallah güzel bir şeyler yakalarız. İnşallah güzel şeyler başarırız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepimize bol şans, bol kazançlar.